Merhabalar, 2-8 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Artık Mayıs ayına giriş yapmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz günlerde bir güneş tutulmasını geride bıraktık ve Mayıs ayıyla beraber artık bu tutulmanın etkilerini yavaş yavaş deneyimlemeye başlayacağız. Mayıs ayı yorumlarını dinlemeyenler oynatma listelerinden burçlarına ilişkin Mayıs ayı yorumlarını dinleyebilirler. E, öncesinde paylaşıyorum e, aylık yorumları. Ve kanalımla yeni karşılaşan henüz abone olmamış arkadaşlar varsa da abone olurlarsa, bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Bu arada tutulma döngüsünde hayatınızda ne gibi değişimler oluyor, ne gibi kadarsal olaylar yaşıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Nisan ayı genellikle balık etkisinde geçtiği için bizleri biraz... Ee, Savurdu diyebilirim. Her ne kadar çok şanslı etkiler olsa da belki de bunları değerlendirmekte atıl kalmış olabiliriz. Çünkü biraz savruk biraz dağınık bir enerjiydi ve toparlanmakta güçlük çektik ama artık 1 Mayıs tarihi itibariyle bu enerjiler yerini bulmaya başlayacaktır. Evet, 30 Nisan'da bir güneş tutulmamız vardı. Boğa burcunda Uranüsyan bir tutulma. Bu tutulmaya dair de bir video paylaşmıştım sizlerle. Dolayısıyla ani başlangıçlar, ani ve kadersel başlangıçlar hali hazırda bu hafta itibariyle etkisini devam ettiriyor olacak. Bununla beraber 1 Mayıs tarihinde venüs jüpiter kavuşumu yaşanacak arkadaşlar. 27 derece balık burcunda ve yine bu hafta boyunca etkili olacak görünümlerden birisi. 2 Mayıs tarihinde... Ay artık burcundaki ziyaretini tamamlayıp ikizler Burcu'na geçecek. Ve hafta başlangıcında her ne kadar tutulma ve Venüs-Jüpiter kavuşumu etkisinde olsak da biraz ikilemler, aynı anda birden fazla işle meşgul olmak, yakın çevremizde diyalog halinde olmak, biraz daha keyifli zamanlar geçirmek ön planda olacaktır. Zaten bayram vesilesiyle de daha çok insanla diyalog halinde olabiliriz. Ayın ikizler Burcu'nda olduğu bu süreçte. Yine 2 Mayıs tarihinde Venüs e, koç burcu transitine başlayacak balık burcundaki ziyaretini tamamlayıp e, Venüs'ün koç burcu geçişi özellikle ikili ilişkilerde biraz daha cesur, biraz daha cüretkar olduğumuz bir sürece işaret eder. Aslında çok rahat etmez Venüs koç burcunda. E, çünkü karşıt burcunun yönetici gezegenidir. Hal böyleyken e, Venüs yan konularda e, çok çabuk e, sonuç almak isteyebiliriz, sabırsız davranabiliriz. E, İlişkilerden hemen sıkılabiliriz. Parasal konularda dürtüsel harcamalar yapabiliriz. Hemen kazanmak, hemen harcamak isteyebiliriz. Buralarda bir acele durumu, bir önderlik ve liderlik etme durumu ön plana çıkabilir gözüküyor. 4 Nisan tarihinde, pardon 4 Mayıs tarihinde e, Jüpiter Plüton arasında güzel bir açı oluşacak ve aynı zamanda Mars ve Uranüs arasında yine Güzel bir etkileşim olacak özellikle balık burcunun son dereceleri ve oğlak burcunun son dereceleri aynı zamanda balık burcunun 15 derecesi civarında ve boğa burcunun yine 15 derecesi civarında yani toprak ve su gruplarının daha çok aktif olduğu bir etkileşimden bahsediyoruz. Burada Jüpiter, Plüto arasındaki etkileşim artık tamamlamamız, bitirmemiz gereken döngü noktasında bize bir takım işaretler gönderecektir. Neyi tamamlamamız gerekiyor? Neyi bitirmemiz gerekiyor? Ee, hali hazırda Jüpiter'in artık yavaş yavaş Koç Burcu geçişine hazırlandığı bu süreçte belki de e, görmemiz gereken bir e, döngü var. Geçtiğimiz 6 ayı şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor olabilir. Mars ve Uranus arasındaki etkileşime baktığımızda da hızlı hareket etmemizin artık gerekli olduğu, artık... E, Belki de sürekli planladığımız, sürekli düşündüğümüz, sürekli üzerine kafa yorduğumuz şeylerde e, sistemin müdahalesiyle beraber hemencecik harekete geçmek veya hemen aksiyon almak e, ön plana çıkacak gibi gözüküyor bazı haritalar açısından bakıldığı zaman. E, bu noktada kendi değerimizi oluşturmak, e, geçmiş travmalarımızı iyileştirmek adına e, ciddi etkileşimler söz konusu olacaktır. Evet e, 5 Mayıs tarihinde Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Biraz daha artık hafta ortasından itibaren ailevi değerlerin ön plana çıktığı, biraz daha kendi yuvamızda evimizde vakit geçirmek istediğimiz, artık bayram ziyaretlerini tamamladığımız, biraz kendimizi dinlemek, kendi konfor alanımızda bulunmak istediğimiz bir süreç olacaktır. Ve yine 5 Mayıs sabahında Güneş-Uranüs kavuşumu yaşanacak 14 derece boğa burcunda. Bu kavuşum da oldukça özel. Bu hafta oldukça hızlı bir hafta. Gerçekten Uranüs'ün etkisiyle beraber ve Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber aksiyonun artacağı bir süreç. Mayıs ayının başlangıcı hızlı bir şekilde olacak gibi gözüküyor. Bu açıdan bakıldığı zaman 5 Mayıs'ta sürpriz haberler alabilir sürpriz kararlar ön plana çıkabilir. Aniden hayatımızda bir farkındalık oluşabilir. Aniden aklımıza bir fikir gelebilir ve özellikle marjinal konulara ve durumlara eğilim gösterebiliriz gibi gözükmekte. Haftanın sonuna geldiğimizde 7 Mayıs tarihinde Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Ay Aslan Burcu geçişiyle beraber belki biraz daha aşk hayatımıza hafta sonu itibariyle eğlencemize, lüksümüze ve konforumuza odaklanabiliriz. Saç bakımı için uygun süreçler olabilir. Biraz daha artık kendimizi dinleme zamanı olacaktır. Kendimize kulak verme zamanına giriş yapıyor olacağız arkadaşlar hafta sonu itibariyle. Evet bu haftanın etkileşimleri bu şekilde. Hızlı, hareketli bir hafta, aynı zamanda bayram. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun bu arada. Sevdiklerinizle güzel bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum. Ve şimdi koç burcuyla başlıyorum. 12 burcu bu hafta neler bekliyor bakalım. Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta Venüs burcunuza geçiyor. Venüs'ün burcunuza geçişiyle beraber kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, Artık kişisel bakımınıza, imajınıza daha çok odaklanacağınız, belki bununla alakalı alışverişler yapacağınız, bazı müdahaleler yapacağınız bir süreç başlıyor olacak. Aşk isteyeceksiniz hayatınızda. Daha çok kaynaklara sahip olmak isteyeceksiniz. Bu bağlamda görünmeyen fırsatlarda bu hafta kapınızı çalacak gözüküyor. Aynı zamanda Güneş Uranüs kavuşacak bu hafta Boğa burcunun 14 derecesinde. Ve sürpriz kaynaklar, sürpriz gelir kapıları da bu kavuşumla beraber sizlere kapısını açıyor olacak sevgili koçlar. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber özellikle aşk hayatınıza dair biraz daha gizli ve saklı tutmak istediğiniz bir süreç başlıyor olacak. Gelirinizi, giderinizi ve aşk hayatınızı kendi içinizde yaşamak isteyeceksiniz. İçinizdeki ruhunuzdaki güzellikleri keşfetmeye başlayacağınız, belki de gizli gizli size ilgi duyan insanlarla karşılaşacağınız bir süreç ortaya çıkacaktır. Hayalleriniz, hedefleriniz noktasına çok güzel şanslar sizinle beraber olurken burcunuzda meydana gelecek olan Güneş Uranüs kavuşumu da çok adi bir kararla, çok ekstrem bir kararla insanların karşısına çıkabileceğinizi gösteriyor. Belki bir imaj değişikliği, belki önemli bir kararın insanlara duyurulması şeklinde olabilir sevgili boğalar. Güzel bir hafta olsun sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber özellikle kariyer gelirleriniz, hayalleriniz, umutlarınız, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde güzel bir sürecin başlangıcına e, merhaba diyeceksiniz. Güzel paralar kazanabilirsiniz bu süreçte ve e, sosyal çevrenizle alakalı paylaşımlarınız da artabilir gözüküyor. Burada bu hafta özellikle kariyer hayatınıza dair de bazı fırsatların tekrar karşınıza çıktığını, e, görünmeyen desteklerin sizinle beraber olduğunu fark edebileceğiniz bir süreçte aktif olacaktır. Bu hafta aynı zamanda Boğa burcunun 14 derecesinde güneş-uranüs kavuşacak sizin 12. evinizde. E, çok ani bir şekilde bir uyanış yaşayabilirsiniz. Gizli bir meseleyle e, yüzleşebilirsiniz. Ve kendi ruhsal dünyanızda bir farkındalık oluşabilir sevgili ikizler. Güzel bir hafta olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber daha çok insanın dikkatini çekmeye başlayacağınız kariyer hayatınızda önemli iyicil gelişmelerin yaşanmaya başlayacağı bir süreç aktif olacak bununla beraber seyahat trafiğiniz yeni yerler keşfetmek eğitim almakla alakalı da şanslar ve fırsatlar bu hafta sizinle beraber olacaktır 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs boğa burcunun 14 derecesinde kavuşacak bu kavuşuma baktığımız zaman sizin 11. evinizde olduğunu görüyoruz. Özellikle kariyerinizde sürpriz bir yükseliş, yeni bir dostluk, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak veya hayallerinize atılacak bir adım, hiç beklenmedik bir adımda yine bu kavuşumla beraber aktif olabilir sevgili yengeçler. Güzel bir hafta olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Bu hafta Venüs'ün Koç Burcu geçişiyle beraber özellikle seyahat trafiğinizin, eğitim trafiğinizin, biraz daha yeni yerleri keşfetme isteğinizin artacağı bir süreç aktif olacaktır. Bununla beraber baktığımız zaman hukuksal konulardan da pozitif etkileşimler alabilirsiniz. Maddi konularda çevrenizden destek göreceğiniz, borçlarınızı rahatlıkla ödeyebileceğiniz veya işinizin maddi durumuyla alakalı yaşanacak incel etkileşimlerde yine haftaya damgasını vuracaktır. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşuyor. 14 derece boğa burcundan sizin 10. evinizde yaşanacak bu kavuşum. Özellikle insanlara çok farklı bir konuyla bir duyuru yapabilirsiniz. Bir fikrinizi beyan edebilirsiniz. İş hayatınız, kariyeriniz, medeni durumunuzla alakalı çok ani bir değişim olabilir. Ve insanları şaşırtabilirsiniz sevgili aslanlar. Güzel bir hafta olsun sizin için. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın Merhaba sevgili başak burçları bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber özellikle parasal konular gündeme gelecek ortaklaşa gelir gider dengesi bununla beraber elinize geçecek toplu paralar kazançlar ve ruhsal anlamda bir iyileşme şifalanma süreci söz konusu olacaktır. Bu hafta ikili ilişkiler namına, aşk hayatınız adına çok güzel, çok keyifli etkileşimler de söz konusu olabilir. 5 Mayıs tarihinde Güneş Uranüs kavuşacak. burcunun 14 derecesinde ve sizin 9. evinizde. Bu aniden gelişecek bir seyahat, bir tatil gündemini getirebilir. Hukuksal konularla alakalı ani durumları da tetikleyebilir gözüküyor. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni fikirlere uyanabilirsiniz ve yeni bakış açılarına sahip olmaya başlayabilirsiniz. Sevgili Başaklar, güzel bir hafta olsun sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Bu hafta Venüs'ün Burcu geçişiyle beraber gündeminiz daha çok ikili ilişkiler olmaya başlayacak. Partneriniz, ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında iyicil etkileşimler söz konusu olacaktır. Aynı zamanda iş hayatınız ve sağlığınıza dair de pozitif etkileşimlerin aktif olduğunu görmekteyiz. Aile hayatınızla alakalı da düzenlerinizle alakalı da aslında bir takım destekler görmeye başlayacağınızı ifade edebiliriz. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşuyor. 14 derece boğa burcunda sizin 8. evinizde meydana gelecek bu etkileşim. Özellikle sürpriz bir para girişi, sürpriz bir para çıkışı söz konusu olabilir doğum haritanıza göre. Gelir ve gider dengenizle alakalı sürpriz gelişmeler söz konusu olacak gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı pozitif etkileşimler yaşamaya başlayacaksınız. E, gündelik işlerinizi daha keyifli bir şekilde yerine getirmeye başlayacağınız bir süreç söz konusu olacaktır. Aynı zamanda aşk hayatınız ve şanslı olduğunuz alanlarla ilintili olarak bir takım haberler alacağınız, çocuklarınızla ilgili veya yalnız olanlar, bekar olanlar için bir takım aşk teklifleri de bu hafta itibariyle söz konusu olabilir. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşuyor. 14 derece boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum özellikle eşiniz, partneriniz veya ortağınızla alakalı ani bir gelişme söz konusu olabilir bu kavuşumla beraber veya evlilik ve ilişkiyi Güncellemek adına yeni etkileşimler içerisinde olabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber aşk hayatınız hareketleniyor. Daha şanslı, daha keyifli, eğlenceye daha çok zaman ayırdığınız bir süreç söz konusu olacaktır. Aynı zamanda spekülatif yatırımlardan da kazançlar elde edebileceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Ee, bunun yanı sıra eviniz, yuvanız, hanenizle alakalı pozitif etkileşimler var. Değişim düşünüyorsanız, maddi anlamda bir takım fırsatları kovalıyorsanız bu hafta güzel haberler alabilirsiniz. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs Boğa burcunun 14 derecesinde kavuşacak sizin 6. evinizde. Bu özellikle iş hayatınızla alakalı ani bir değişim, bir rutin değişikliği veya eee Düzeninizle alakalı beslenme veya spor rutininizle alakalı olabilir. E, ani bir değişimi tetikleyebilir. Güzel bir hafta olsun sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Bu hafta özellikle Venüs'ün Koç Burcu geçişiyle beraber ev, yuva, aile konularıyla ilintili olarak bir hareketlilik söz konusu olacak. Evinizde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz, evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Ev almak, taşınmak, bununla alakalı parayı tesis etmek adına da pozitif etkileşimler olacaktır. Bunun yanı sıra güzel haberler alacağınız, yakın çevrenizde güzel vakitler geçireceğiniz bir süreçten de bahsedebiliriz bu hafta itibariyle. 5 Mayıs'ta Güneş Uranüs kavuşacak 14 derece boğa burcunda sizin 5. evinizde bu özellikle yalnız olan oğlak burçlar için sürpriz ve beklenmedik bir aşkın tetikleyicisi olabilir. Bir çocuk haberi olabilir. Çocuklarınızla alakalı önemli bir gelişme olabilir. Veya kendinizle alakalı bir farkındalık da oluşabilir sevgili oğlaklar. Güzel bir hafta olsun sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber güzel haberler alacağınız e, seyahatlere eğitimlere e, zaman ayıracağınız yakın içerisinde alakalı güzel gelişmelerin olacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Aynı zamanda bu hafta itibariyle maddi durumunuzla ilintili olarak da şanslı etkileşimler mevcut. 5 Mayıs tarihinde Güneş Uranüs kavuşacak 14 derece boğa burcunda sizin 4. evinizde burada aniden bir yer değişimi aile ile alakalı ani gelişmeler söz konusu olabilir bu süreçte özellikle sağlam köklerle konfor alanınızla alakalı bir takım sarsıntılar yaşıyorsunuz sürprizler yaşıyorsunuz sevgili kovalar güzel bir hafta olsun sizin için kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Venüs burcunuzdan artık uzaklaşıp Koç burcuna geçiyor. Bu da önümüzdeki süreçte maddi durumunuz ve kazançlarınızla ilgili süreçler olumlu yönde etkileyecektir. Yalnız harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekecektir. Bu noktada özellikle bu hafta itibariyle kendinizi daha iyi hissedeceğiniz, şanslı olduğunuzu hissettirecek etkileşimlere de açık olacaksınız. 5 Mayıs tarihinde Güneş Uranüs kavuşuyor. 14 derece Boğa burcunda meydana gelecek bu kavuşum sizin 3. evinizde. Çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Aniden bir seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı ani gelişmeler tetiklenebilir. Sevgili balıklar güzel bir hafta olsun sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Her birinize güzel bir hafta diliyorum. Güzel sürprizlerle dolu bir hafta sizlerle beraber olsun inşallah. Bakalım tutulma döngüsü bizlere neler getiriyor olacak. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene, tıklamayı, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ve beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.